kadınların insan haklarının korunması için e, kadınlar olarak meydan okuyoruz. Biz varız. Sesimizle, sözümüzle, zihnimizle, emeğimizle, gücümüzle, samimiyetimizle, hoşgörümüzle, sevgimizle, insancılığımızla varız ve kadınların bu varoluşunu görmezden gelmeye de kimsenin gücü yetenecek. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. E, ben Kişisel olarak İstanbul Sözleşmesi'nin tarafıyım. Bunu çeşitli sivil e, platformlarda imzamı da koyarak e, ortaya koymuş biriyim. Keza İstanbul Sözleşmesi sürecinde parlamenter olarak görev yaptım. E, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği komisyonu üyesi olarak da 6.284'ün oluşumunda da gerek komitede gerek parlamentoda destek verdim. So, hayatım boyunca da yaptığım e, en iyi çalışmalardan, parçası olduğum en iyi çalışmalardan biri olarak gurur duyacağım. Unusudur, değil mi? Burada bir gerçekten kökü bu değişim ve dönüşümle hemhal olamayan ve bundan ürkmüş ve değişime karşı şiddetle direnerek değişimi durdurabileceğini veya yok edebileceğini düşünme noktasına gelen belli gruplar, kişilerden bahsedebiliriz. Bir de bununla birlikte burada bu önyargılar çerçevesinde oluşan ve tek boyutlu okuma üzerinden biraz da niyet okuma üzerinden ikisi harmanlanarak burada bu yazıyorsa demek ki buradan şöyle bir bakış yürüyecektir diyen bir yaklaşımla karşılaşıyoruz. Ama asıl olan bununla birlikte... Toplumda yapılan e, saha çalışmalarında şunu görüyoruz ki İstanbul Sözleşmesi henüz daha bilinmiyor. Yani geniş toplum kesimlerine çıktığımızda Yani bir tarafta diyelim ki e, işte sayı rakam ama belli bir grup var. sonuna kadar bu doğru bir e, metindir ve meramı budur. Düşündüğünüz gibi değil midir? Yani e, öngördüğünüz türdeki aileye, topluma... Değerlere e, saldırmak değil, tam tersi değerlerimizle birlikte ama aynı zamanda da e, daha eşitlikçi, adil, hakkın, hukukun korunduğu e, şiddet olaylarının e, kadınlara yönelik e, çok daha azaltıldığı. Çünkü yani ortadan kaldırmak desek yani bu insan doğası sanıyorum bağlantılı değil. Ama ne kadar azaltabilirsek, ne kadar yani bunu geriye itebilirsek insanlık adına en büyük kazanımdır bana göre. E, bir, niyetimiz bu ve bu bunu demek istiyor diyen ki e, geçtiğimiz aylarda imzacılarından biri de bendim. E, işte bu bir deklarasyon metniyle e, tırnak içerisinde muhafizekar değerlere de sahip olan insanların bu anlamda taraf olduğunu gösteren bir metin de ortaya çıktı. Yani sadece e, tek boyutlu bir karşı çıkışın olmadığını, tek boyutlu bir desteğin olmadığını da ifade etmek anlamında bence çok değerliydi. Bu sözleşme bilinmiyor ve sloganik ifadelerle kim kime ulaşırsa en fazla, en fazla, iki tane, üç tane slogan üzerinden e, böylesine kadınların şiddet görmesinin, engellenmesi, Kadınların toplumun nezdinde ötelenmesinin, örselenmesinin önüne geçirmesi için son derece iyi niyetle ve detaylı çalışılmış bir e, metnin dahi e, şablonlara ve hangi şablon kime ne kadar ulaşmışsa e, şeklinde e, bir ...sarmana sıkıştırılmaya çalışıldığını görüyoruz ki bence esas problemli olan kısım bu. Dolayısıyla da bunun önüne geçebilmek adına şu anda hani tırnak içerisinde bu tür çatışma alanlarına yoğunlaşmak yerine... ...bu sözleşmenin gerçekte niye anlattığının bütün kadın sivil toplum kuruluşları tarafından nasıl hayatın inşası için ne gibi unsurlar sunduğunu geniş toplum kesimlerine ama bilhassa madun kadınların e, yoğunlaştığı e, toplumsal sınıflara, toplumsal katmanlara yaygınlaştırmak adına yapılacak çalışmaların tırnak içerisinde beyhude tartışmalarla e, vakit kaybetmekten daha değerli olduğunu düşünüyorum ve kişisel olarak da e, şu anda andaki e, hükümetin de böyle bir değerli kazanımdan geri adım atacağını da hiçbir şekilde düşünmüyorum. Kadınlar gerilediği zaman hayat geriliyor, toplumlar geriliyor. Yani bütün alanlar birden aslında geriliyor. Bunun için de sadece kadınlar da yok. Işte. Toplumun tamamı var. Türkiye'de de yaşanan bu gerçekten ciddi gelişime rağmen genel yani uluslararası değerlendirmelere baktığımızda e, ortalarda bir yerde konumlanıyoruz. Ama elbette ki biz ülkemiz adına her zaman iyi vardır ama iyinin daha iyisi vardır ve orayı hedeflemekle e, mükellefiz. Bu anlamda da e, bana göre e, iki ana alanda e, çalışmaların yoğunlaşması gerekiyor. Bir tanesi Türkiye'yi daha ileri sıralara yükseltmek de tabii bundan hepsinden önemlisi. Kendimiz için bunu yapıyoruz. Yani bir sıralamada iyi bir yerde yer almak uluslararası prestij açısından anlamlıdır ama olarak biz kendi geleceğimiz için bunu yapıyoruz. Ve bu noktada bir uzun vadede toplumsal dönüşüme hizmet edecek nitelikte. Yani e, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinin ben anaokulundan itibaren tüm eğitim süreçlerine derc edilmesinin geleceğe tohum atmak adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bu kavrama yönelik haksız, e, bana göre bilgiden eksik ya da ön yargılı yaklaşımlardan farklı ve daha başka bir şey tohumuz sadece kavramı. Çok istismar edildiğini düşündüğüm kavram haksız yere. E, başka e, zertleriniz varsa onları başka platformda konuşun ama bunu lütfen istisvar etmeyin. Demekten başka ve tabii e, lütfenin yanı sıra da hakikati ifade etmekten başka da seçenek yok. Ama uzun vadede daima biliyorsunuz gerçek biraz geriden gelir ama mutlaka öne geçer ya ben hakikatin kazanacağını düşünüyorum ya bu noktada e, bir dediğim gibi bütün bu eğitim kesimleri erken yaşlardan itibaren bu eğitimlerin derci edilmesi ee, yine kamu kurumlarının tamamında özellikle işte bir dönem çok yaygında Hatta e, bu türimler işte jandarma hakimler polisler gibi kritik e, alanlardaki kamu kurumu görevleri başta olmak üzere kamu kurumlarında Dolayısıyla yani yetişkin nüfusa e, bu perspektifin özellikle bu konularda karar alan veya süreci ıı, kesintti uğratma ve hatta güçlendirme imkanı bulan görev alanlarındaki e, unsurlara yönelik bu tür eğitimler yine halk eğitim merkezleri gibi e, belediyelerin bünyesindeki eğitim merkezleri gibi bütün onların içerisindeki bütün eğitimlerin yani eğitim sürecinin ııı e, tamamına yetişkin eğitimi de dahil, bu konseptin dahil edildiği bir tasavvurun, genel bir tasavvurun hakim olması çok önemli olduğunu e, bu noktada işte bir ASTEP projesi gelişiyor bu aile destek projesi. Bunların içerisindeki e, kontrol mekanizmalarında bu konunun da e, etkin bir unsur olarak değerlendirilmesi ve ceza müeyyidelerden Cezayi müeydeler mutlaka olacak ama cezayi müeydelerden çok daha fazla bir biçimde iyi örneğin ödüllendirildiği ödül mekanizmalarının e, kamu kurumlarından medya kuruluşlarına kadar yaygınlaştırıldığı bir sosyal düzlemin tüm bunların bütünleşik bir bakış açısıyla kullanılmasının ...gerekli olduğunu düşünüyorum ama kısa vadede de e, ben uzun yıllar karşı çıktığım bir e, hususta onu da belirteyim. E, ama kota uygulamalarının e, küresel ölçekte ve ulusal ölçekteki değerlendirme neticesinde ve anayasada da artık pozitif ayrımcılık ilkesinin olmasını da verdiği güçle... E, ...kota uygulamalarının e, siyasetten şirket yönetim kurullarına kadar ki dünyadaki trend biliyorsunuz artık bu... E, yerleştirildiği hatta odaların yönetimine kadar yerleştirildiği e, bir bakış açısının e, özellikle yerel yönetimlerde neredeyse kadının tırnak içinde yok olduğu bir e, düzlemde e, yaşadığımızı düşünecek olursak, bunun kısa vadede değişmesine dair kararlılıkta da bu tür uygulamalarında ayrıca uzun vadeli sonuç verecek, kalıcı sonuç verecek. Yani uzun vadeli sonuçlar, şununla emin olabiliriz ki, kod uygulamalarını kendiliğinden bir gün gereksiz hale getirecek bir sosyal düzlemi inşa eder. Ama o sosyal düzlemin gelmesini Bekleyene kadar geçeceğimiz süre ve nesiller ki işte malum bir takım uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan değerlendirmelerde hep aşağı yukarı aynı rakam 200-250 yıl arası kadınlarla erkekler arasındaki eşitliğin sağlanması için süre var diye bir ifade, daha doğrusu bir tespit ortaya çıkıyor belli göstergeleri ele aldık ele alıp değerlendirdik yani 250 yıl bekleyebilirim yani bence çünkü dünya beklemiyor. Ve diğer taraftan yani ulusal menfaatler açısından da baktığımızda kadınların daha adil daha hakça hayatı paylaşabildiği bir düzlemin inşası ülkelerin yarının dünyasında ayakta kalması ve var olması için yaşamsal bir faktör. Yani dediğim gibi bir taraf geride kalıp öbür yarı isterse kendini katlayarak geliştirsin, diğer toplumlar her iki yarıyı da benzer şekilde geliştirmenin yol ve yöntemlerine odaklanıyorsa rekabetçi olmak son derece e, zor olacaktır. Dolayısıyla e, hem insani hassasiyetler hem de ulusal menfaatler e, bağlamında baktığımızda böyle bir kavrayışın daha yaygın bir biçimde hakim hale gelmesi yapılanların üzerine her zaman yapılacaklar vardır. Onların ilave edilmesiyle bir e, geniş ilerlemenin hızlandırılabileceğini düşünüyorum.